Onkoloji konseyiniz var aynı zamanda ee, tabii, hocam. Tabii, Orada yani, da tartışma yapıyor musunuz? Tabii tabii. Yani e, bunu cerrah arkadaşlarla da, işte onkolog arkadaşlarla da konuşuyoruz. Patolog arkadaşın yorumu da önemli tabii burada. E, onun dışında gebelerde tabi tabii çok önemli. Mesela eğer çok hızlı büyüyen bir modül e, yok ise eğer, diyelim ki ikinci, üçüncü trimesterde saptanan onu bekletebiliyoruz. Yani cerrahisini bekletebiliyoruz gibi. Artısına eksisine bakıyoruz. Her hasta tabii ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulmalı. Hastanın eşlik eden hastalıkları oluyor, gebelik faktörü olabiliyor, nodülün radyolojik görüntüsü yani hastaya göre karar vermek çok önemli bu olayda. Peki kişi tabii hocam derecesine göre tedavinin seçeneklerinden yararlandı. Sonrasında belki de en önemli kısım başlıyor. Tedavi sonrası nelere dikkat etmesi lazım? Nasıl kurulması gerekiyor kendine? Evet. Şimdi tabii e, ameliyattan bahsettik az önce. Tiroit ameliyatı çok zor bir ameliyat gerçekten. Yani zor derken komplikasyonları olan, karbaşık bir anatomik bölgede yapılan, yani bir safra kesesi, apanist ameliyatından bana göre daha e, komplike bir ameliyat. Evet. Ve e, komplikasyon oranları her ne kadar eskiye göre çok düşse de e, iyi bir ekip tarafından yapılması gereken ameliyatlar gerçekten. E, sonrasında işte duyuyoruz, çok nadir de olsa artık çok da görmüyoruz ama e, işte ses tellerinin zedelenmesi vesaire e, bir takım e, komplikasyonlar olabiliyor. Artı tabi ameliyattan sonra hormon tedavisi çok önemli. Yani bazen e, aynı zamanda tiroid bezine kovmuş olan kalsiyum metabolizması ile ilgili paratiroid bezlerinin alınması söz konusu olabiliyor bazen de zorunlu olarak bazı konularda alınabiliyor kalsiyum eksikliği olabiliyor hastada Bunlara yaşam boyu kalsiyum desteği ihtiyacı olabiliyor mesela Onun dışında tiroidin Tabii ki ameliyatla belli bir kısmı alındığı için tiroid hormonu yetersizliği bu sefer baş gösterebiliyor Neyse ki <gülüyor> tiroid hormonu ee, insanoğlu tarafından üretilmiş son derece e, etkili bir şekilde kullanılıyor. Dolayısıyla yaşam boyu yakın takip ederek çünkü bu yani şeker hastasının şekerine bakıp da insün yapması gibi e, arada belli aralıklarla tiroid hormonunu bakılarak e, dozların ayarlanması gerekir. Yani 25'ten 300 mg'a kadar değiş, değişen dozlarda e, verilebilen tiroid hormonları var şu an piyasada. E, bunları yakın takip etmek yani hastanın bu konuda bilinçli olması çok önemli. Yani e, doktorun önerdiği aralıklarla tiroid hormon tahlillerinin yapılması gerçekten çok önemli. Nodüller için tabii e, önerilen aralıklarda doktorun önerdiği aralıklarda e, ultrasonografik takip çok önemli ki bu e, 6 ay 1 yıl olabilir. Kimi zaman biyopsinin sonucuna göre yani iyi huylu çıkar, kistini içi boşaltır. Bu süre 3-5 yıla uzayabilir. Yani bu sonuçlara göre değişebilir bu süreler ama altay, yani ilk aşamada tabi gerekli olan bir süre ki bu 6 ay sonrasındaki e, görüntüde işte bazı kriterler var yani hacmin belli bir oranda artması belli milimde büyümesi vesaire gibi e, biyopsi gereksinimi doğuran şeyler bunlar. E, yani hastanın doktorun bu konudaki önerilerine dikkat etmesi gerekir. Ve iot alımı konusunda az önce de söylediğim gibi iotlu tuzu tercih etmesi bazı durumlarda tabii doktor e, kullanmada diyebilir. Yani o e, hormon değerlerinin e, sonucuna göre. E, ve iotun kaybolmaması için de belki benim söylediğim şeyleri yapmak gerekir. Bu arada şehir suyunda e, İstanbul'da e, yani Doğu Karadeniz bölgesine göre mesela 4-5 kat fazla iot olduğu söyleniyor. Yani biz içmiyoruz ama e, iot önemli Peki hocam tabi siz konunun başında dediniz ki kısırlığa da sebep, sebebiyet verebilir. Evet. E kişi belki kariyer dedi, evliliğini erteledi, belirli bir yaşa geldi ama tabi kendini sağlıklı hissettiği için de doktora da belki gitmedi. Ya, dedi ki artık tamam evliliğe doğru gidebilirim, bir de tahliye tetkik yapayım vücudumda neler var. Orada tabi troit tanısı çıktı. Tedavi olduktan sonra hem beyler hem bayanlar anne baba sahibi olabilir mi? yani Çocuklarını dünyaya getirebilir tabii, mi? Tabii. Erteleme durumu olabilir mi tedavi aşamasında? Şöyle, tabii yani tiroid hormonları normal değerlere değiştince üreme fonksiyonları da normale dönebiliyor. Bunda Güzel. Bunda bir sorun yok. Hipertiroid yani aşırı çalışması ile ilgili benim bazı önerilerim olabiliyor eğer hastada zehirli guatr varsa yüksek dozda bazen anti hormon, yani anti tiroid ilaçlar yani hormonu düşürücü ilaçlar veriliyor ki bazen çok yüksek dozlara ihtiyaç duyulabiliyor veya cerrahi gereksinimi olabiliyor veya başka yani atom tedavileri de gündeme gelebiliyor. Bu tip hastalara tabii gebek kalmalarını önermemek ilk aşamada, ertelemelerini önermek belki gerekebiliyor. Çünkü gebelik döneminde yani tiroid hormon yaşları almada bir sorun yok fakat anti tiroid yani zehirli guatr diye halk arasında bilinen aşırı çalışmasına bağlı durumlarda kullanılan yaşlar için sıkıntı var. Yani onları çok yüksek dozda veremiyoruz gebelere. Çünkü e, çocuk gelişimini olumsuz yönde etkiliyor belli bir dozun üzerinde olduğu takdirde. Küçük dozlarda alınabiliyor da. Mesela günde 2-3 tane alınabiliyor diyelim bir ilaç ama biz bazen 15-20 tane verdiğimiz oluyor. Dolayısıyla e, Belki onların ertelen, ertelemeleri e, gündeme gelebilir. E, yani gebelik öncesi bakmak aslında daha Hiçbir mantıklı değil şey şey. ama önce bedenin hazır e, evet, olması evet. belki de. Yani daha iyi bir yaklaşım olabilir dediğiniz gibi. E, eğer klinik bulgularda buna tabi e, şey veriyorsa e, bir tahliye yapmak gerekiyor.